Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzla birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. 24 numaralı köşe taşını çözüyorduk. Çözeceğiz yani daha doğrusu şöyle biraz daha büyütelim. Odaklanmamızı da şöyle bir sabitleyelim. Aydınlandırını da açalım. Evet. Hadi bakalım ne diyormuş? ilk sorumuz. Şimdi eşit oranlar var onu göstermiş zaten şeklin üstüne 5 var 15 var alan a b c D nedir diye de bir soru soruyor bakın ne yapıyorum dostlarım şuradaki boş üçgene x dediğim takdirde x ile 15'in toplamı şu üçgenin alanıdır ve bu üçgen için biz ne diyorduk paralel kenarın yarısı o halde x ile 15'in toplamı paralel kenarın yarısıdır yazdım ben kenara bu bir iki Şimdi şu köşegeni çizersem, şunu çizdim. Şuradaki kenar ile bu kenar birbirine eşit olmasından sebep bu tık tık kenarına 5 artı x düştüyse, şu üçgene de mecbur 5 artı x düşecek. Şuraya da 5 artı x geldi. Ve bakın canım öğrencilerim, şu bizim köşegenimiz olduğu için köşegenin altında kalan şu üçgende. Paralel kenarın yarısıydı o halde 10 artı 2x de paralel kenarımın yarısı oldu. E bunların ikisi birbirine eşitse ikisi de yarısı birbirine eşittir. Hemen x artı 15'i 10 artı 2x'e eşitliyorum. Onu buraya x'i buraya alırsam x eşittir 5 geldi. Peki x 5 ise 5 artı 15'ten yarısı 20 gelir tamamını soruyor Adana'yı paketledim gobeller geldim 2'ye bakalım bu ne bok yiyeceğiz burada görelim abici de paralel kenar BE eşittir AE'nin 3 katı bakın sadece oranı değiştirmiş 1'e 3 oranı olarak vermiş bu sefer de 2'yi 23'ü görüyorum alan ADK nedir diye bir soru soruyor şuraya x yazıyorum ve sen şu üçgeni gördün bile çoktan x ile 23'ün toplamı olan şu üçgen benim paralel kenarımın bir yarısı bu yarısı. Şimdi hemen şu orandan da bir muhabbet yapalım. Bakın k'ya 2 artı x düştü. Ben şu köşegeni çizersem. Bu köşegeni çizdiğimde. K'ya 2 artı x düştüyse. 3 k'ya ne düşmelidir sorusunun cevabı. 3 katı değil mi? 6 artı 3 x düşecek. Şu üçgenimede. Ve yine bu köşegenin. Altında kalan şu üçgenin alanı yani 8 artı 4x benim paralel kenarımın diğer yarısı olacak. Peki 8'i bu tarafa atalım. 23'ten 8 çıkarsa 15 kaldı. X'i buraya atalım. 3x oldu. 3'e bölelim. X5 geldi. Cevap Adana'dan çıktı. Evet, artık ben sizin yerinizde olsam 3. soruda bir videoyu durdururum. Bir yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Bir seyrederim arkadaşlarım. Bir izlerim kendimi görürüm. Evet, bakalım ne diyor? CEB'in -E iki katıdır. Yani K'ya 2K yazalım. Alan ABCD 90'dır diyor. Şimdi alan DFK X diyelim bu DFK'ya. K E J Y diyelim buraya da. Bizden de ne istiyor arkadaşlarım? DFK bölü KEJ'nin alanlarının oranı nedir diye bir soru soruyor bize. de. Şimdi yine gelin şu muhabbetimizi yapalımız. <gülüyor> Yarısı muhabbetini yapacağız. Şimdi öncelikle tamamımız neydi? 90. Demek ki şu üçgen ne olacak? 45'e eşit olacak. Yarısı olacak. 45. Şuraya ben bir harf vereyim, Z diyeyim buraya arkadaşlarım. Hatta şöyle yapalım mı ya? Şunlara 2'e 2z diyelim. Çünkü 2k görüyor ya bunları. Rahat rahat işlem yapalım diye söylüyorum bunu. Şimdi x ile 2z'nin toplamı yarısı. x artı 2z. Benim 90'ımın yarısı yani 45. Bu bir dursun kenarda. Hemen şu köşegeni çizdik. Evet, i̇lk iki soruda yaptığımın aynısını yapıyorum. 2k'ya 2y ile 2 z düştü. K'ya ne düşecek? z artıp y düşecek. Peki bu köşegenin Üstündeki şu üçgen 3z ile 3y oldu. 3z artı 3y o zaman bu da 45. Diğer yarısı oldu diyebiliriz artık dostlar. Bizden de ne istiyordu bu amca? dfk yani x eksi kec 2y. x eksi 2y'yi de bulmamızı istiyor arkadaşları. Şimdi şurada bakın ee, 2z var. Burada da 3z var. Gelin bunları isterseniz şöyle bir z'leri yok etmeye çalışalım biz. Nasıl yapalım? Ee, bunu 3 ile çarpalım üsttekini. 3 ile çarparsak 3x olur. Artı 6z olur. Eşittir 135. Bunu da 2 ile çarpalım. 6z olur. Artı 6y olur. Eşittir. 2 ile mi çarpmıştım ben? Evet 2 ile çarptım. Ee, ne oldu? 90. Şimdi bunları birbirinden çıkartıyorum. Bakın 6 zler gitti. 3x eksi 6y geldi. Şuraya yazalım onu da. 3 burası gözüküyor. Mu? Şöyle yapayım. 3x eksi 6y geldi. Eşittir 135 eksi 90 yani 45 geldi. Hemen 3'e bölersek hepsini. X eksi 2y eşittir 15. Zaten biz de x eksi 2y'yi arıyorduk. Şurada yazdığım gibi. Geldik buna. 4'ü vermiş 20'yi vermiş taralı alanlar toplamı nedir diye bir soru soruyor oran vermiş mi evet df ile fc eşitmiş birbirine hemen şu boşluğa x yazdım 20 ile x'in toplamı arkadaşlarım nedir diye sorarsak 20 ile x'in toplamı e, paralel kenarın yarısı o zaman bu yarısı eşit olacak 20 artı x bu yarısı dursun şimdi şu köşegeni çizdim yine Bakın şu kenara 4 artı x o zaman bu kenara da 4 artı x düşecek. Yani şuradaki üçgenin paralel kenarın yarısıdır ve 8 artı 2 x oldu. O halde 12 eşittir x çıktı buradan. Demek ki şurası artık benim için 12. Peki x 12 ise 20 ile 12'nin toplamı yarısı değil miydi? Yani 32'dir paralel kenarımın yarısı. O zaman tamamı 64 paralel kenarım yarısı 32 ise tamamı 64 peki 64'ün içinde neler var bakın taralı alanlar var 20 var 4 var 12 var yani 20 12 daha 32 4 daha 36 36 ise taralı alanlara 64 olması için ne kalması lazım 28 kalması lazım dedik ve çevirdik arka tarafımızı 25 numaralı köşe taşındayız dostlar evet birinci sorumuz dma üçgen lm Bölü AL oranını vermiş. 2'ye 5 şurası 2K şurası 5K. Klasik bir soru çeşidi arkadaşlarım. KLMN'nin de alanını 6 vermiş şurayı. Hemen ne yapıyorum bakın şu üçgeni çiziyorum şu köşegeni çiziyorum ki. Şuradaki şu üçgen bizim paralel kenarımızın yarısıydı. Denizli, Adana, Güleburgaz üçgeni var ya. Paralel kenarın yarısıydı onu bulunca tamamını bulmuş olacağım diyor. Peki bu 2'ye 5 oranının aynısı tam karşıda da mevcuttur. Yani 2m'ye 5 m de diyelim. Çünkü sonuçta şu adam şu adama paralel paralel kenardan dolayı. Dolayısıyla bu tarafı nasıl böldüyse bu tarafı da öyle bölecekti. Benzerlikte öğrendik. Bakın 2'ye 6 düştü 3 katı. 5'e ne düşecek? 15. O halde şurası toplamda ne oldu? 2k'ya düşen şu üçgenimin alanı 21. Diyeceğim ki 2k'ya 21 düştü lan. 2K'ya 21 düştü. Acaba 5K'ya ne düşer? 5 çarpı 21 bölü 2 düşer. 5 çarpı 21 ne yapıyor? 100, 105 yapıyor. Bölü 2. O zaman şu üçgeni 105 bölü 2 düştü. Ki bu üçgen neydi? Paralel kenarımın yarısıydı. 105 bölü 2 yarısıysa 105 tamamıdır. Geçtim ikinci soruya çok benzerliğini arkadaşlarım. KLM 18 KLM. Şurası 18'miş. Tamam. ABML ABML şuranın alanında 110 olmuş. Ona da eyvallah. Şuna da şöyle 110 yazalım. Birazdan şu köşegeni çizeceğim arkadaşlarım tıpkı az önceki soruda yaptığım gibi tüm paralel kenarın alanını soruyor. Şimdi ilk önce şu benzerliği bir konuşalım. Bakın üstteki küçük üçgenin alanı 18. Şu KAB büyük üçgeninin alanı 128. Alanların oranı bunu sadeleştirirsem 9 bölü64. Alanlarının oranının karekökü benzerlik oranı Demek ki karekökünü alırsam 3 bölü 8 geliyor benzerlik oranı. Küçük üçgenin bir kenarı 3K ise büyük üçgenin kenarı 8k Hatta buraya da ne kaldı o zaman 5K. Ve aynı oran bu tarafta da var değil mi 3B'ye 5 mi. Hadi şimdi gerisini halledelim. Bakın şu 18'de şu beyaz üçgeni kıyaslayacağım. 3K'ya 18. 6 katı düşmüş. 5K'ya da 6 katı düşecek. 30. Buraya da 30'u yazdım. Peki şurasının dörtgenin alanı, yamuğun alanı 110'du. 30'u buradaysa buraya da 80 kalıyor mu dostum? Ve bu üçgen, şu üçgen neydi? Tüm paralel kenarın yarısıydı. 80 yarısı. 160'tır tamamı. O çok güzel oldu. Evet cobeller buna bakıyoruz. Bakın biraz daha değişti ama şekil olarak aynısı. Bakalım bu ne demiş? ADK ile BLC'nin toplamı. Yani şuna x dediğinizde, şuna y dediğinizde BLC'nin toplamı KLM'ye olan şekil olarak hiç alakası yok ama Evet x ile y'nin toplamı buraya eşitmiş. Buna göre KLM üçgenin çevresinin ABM A, B, M. Yani şurada az önceki soruda yaptığım gibi benzerlik oranlarını bulunuyor değil mi? Çevrelerin oranı demek benzerlik oranıyla aynı şeydi arkadaşlarım diyebiliriz. Şimdi bakın burada da şöyle bir yöntemiz diyelim. Farklı bir yöntem yapacağım dostlarım. Şimdi şuradaki X'i tutup şu Y'nin yanına taşıcam dostlar. Şuraya A birim dersem, şuraya da B birim yazayım hatta. A birim uzatarak şurayı... Şu üçgeni tuttum, buraya taşıdım. X'i getirdim, buraya taşıdım. Dostum bak, şu kenarla, şu kenar ile, şu kenar daima birbirine paralel çıkar. İspatı da gayet basittir. Uğraşmayalım şimdi ispatıyla mispatıyla. Zaten üniversite sınavından sonra senin geometri ne işine yarayacak? İspatlarla falan işin olmasın ama sen bil ki bununla bu birbirine paraleler zaman. Onu da hatta şuradaki açıların eşitliğinden ispatlıyoruz. Çok da önemli değil, boşver. Şimdi bakın ne çıktı? Bu üçgenin alanı x artı y, bu üçgenin alanı da x artı y lan. Demek ki şu üçgenimle, şu üçgenim hani kelebek üçgen ya bunlar. Alanlarının oranı x artı y bölü x artı y. Yani alanlarının oranı 1. E bunun kare kökü de benzerlik oranıydı. O zaman benzerlik oranı da 1. Demek ki benim kelebek üçgenlerimin benzerlik oranı 1 olacak dostum. Yani şurası b artı a ise, şurası b artı a olacak. Şurası işte atalım. C ise burası C olacak. Şurası D ise burası D olacak. Ki ben şu C'yi buradan taşıyıp buraya getirmiştim. Burası da C olacak. Hayda bakın ne çıktı? Şu üstteki şu doğru. Şuna paralel zaten. Ve bakın yanları ikiye böldü. Biz bu KL doğrusuna ne diyorduk? Orta taban. Yanları ikiye böldüyse orta tabandır bu. Demek ki şuraya b artı a demişim ya hadi x diyelim buraya biz burası x ise artık burası kesin 2x ve biz çevrelerinin oranı arıyoruz bununki cdx ki 2c2 de 2x yani 2 kat. o zaman 1 bölü 2'yi paketleyelim gelelim buna alan adlm adlm şuradaki dörtgenin alanını 64 vermiş paralel kenarın alanını soruyor bak burada da aynı boku yiyelim mi az önceki soruda yaptığım gibi şöyle yapalım mı şu LC'yi, şu BM dediğim kısmı bu kadar uzattım burayı, yani şu S'yi getirdim buraya taşıdım, burası S oldu artık. Ve bakın ne demiştik? Şurası şuraya paralel ve burada bir kelebek üçgen çıkıyor. 2S, e 7S, 8S pardon oranına sahip alanlarının oranı 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 olan bir kelebek üçgen. 1 bölü 4 ise alanların oranı. karekökü 1 bölü 2 yapar. Demek ki benzerlik oranları 1'e 2. Yani şurası A ise burası 2A. Tabii ki bu 1'e 2 benzerlik oranıysa A ile 2A. Doğru söylemişim pardon. B ile 2B. Dedim. Şimdi bir de şu 64'ü mü konuşalım? Hadi şu köşegeni çizelim. 1 ve 2'de yaptığımız gibi. A'ya 2S. 2A'ya 4S düşer diyelim. Sonra B'ye şuradaki B'ye 2 4 daha 6S düşmüş 2B'ye 12S düşer diyelim ve 12 ile 4'ün toplamı 16S eşittir 64 verilmiş S eşittir 4 gelir buradan 12S neydi? bizim paralel kenarımızın yarısıydı yani 12S dediğim şey S4 olduğu için 48 yarısı 2 katı 96 tamamı olacak dedim dostları. Evet, 25'i de gömdük. Hemen 26 numarayla devam edelim şimdi. Zilin çaldığını da duymuşsunuzdur herhalde arkadaşlarım. Okuldayım. Boş vakitlerde çekmeye çalışıyorum videoyu. Şimdi EH4, 8, 12 hepsini gördüm. X nedir? Burada da şu kuralı kullanalım dostlarım. Bakın köşegenin üstündeki bir noktada Edirne, AC köşegeni ya. Diğer iki köşeye çizdiğimiz, bakın Bursa'ya çizmiş... Denizli'ye de bir doğru ben çiziyorum dostlarım. Burada şu üst bu doğruların üstündeki alanlarda birbirine eşit yani şununla şu alan birbirine eşit. Tabii ki altında kalan iki üçgenin de alanı birbirine eşit oluyor kural bu. Şimdi şurası 12 olduğu için üstteki üçgenin alanı 4 çarpı 12, 48 bölü 2'den 24. E o zaman buradaki üçgenin alanı da 24. Peki ben bu üçgenin 24'lük alanını nasıl buluyorum normalde? Dik üçgen olduğu için dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorum. O zaman burası 6 olmalı ki 6 çarpı 8 bölü 2 24'tür. Buraya 6 buldum. Ve 6, 8, 13 geninden hemen denizliyi paketledim. Geçtim ikinci soruya. Bakın aynısı. Artık ne diyeceğiz? Şuradaki üçgenin alanı şu üçgenin alanına kesinlikle eşit diyebiliriz. Peki ee hemen... Başka ne yapabilirim? Başka bir şey yapabilir miyim diye bakıyorum bir de. Başka bir kural kullansam mı diye. Yok. Bunun alanını bulalım mı? Bulalım. Bulsak. Şuradan bir diklik indirsem. 2, 2 kök 3, 2 kök 3 İkiz kenar üçgen çıkıyor burası. 4 geliyor burası da bence. Evet öyle oluyor. Bakın. Şuradan aşağı bir diklik indiriyorum. E, 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı yarısı 2, 60'ın karşısı ise 2 kök 3. O zaman buraya da 2 kalıyor ki bakın bu diklik kenar orta yoldu değil mi arkadaşlar? Ee, bir yükseklik kenar orta yolduysa o üçgen kesin ikizkenar kenar üçgendi. bizim kayı kuralı dediğimiz kuraldan. Burası da 4 geldi haliyle. İkiz kenar üçgeni görmüş olduk. Demek ki şurası da 30 derece çıktı o halde. Ee, evet hani bir işe yaradım peki buranın 30 olması. Peki şu üçgenin alanını bulalım biz. 2 çarpı 4 köküç. Bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorum. 2 çarpı 4 köküç bölü 2'den 2'ler giderse 4 köküçtür bunun alanı. O zaman şu üçgenin de alanı 4 köküç değil mi? Şu ikisinin alanı eşit. Demek ki buradaki uzunluk 2 köküç olacak. 4 ile 2 köküçün çarpımının yarısıydı dik üçgenin alanı. Dik kenarlarının çarpı 2'ye böldü. Yarısı 4 köküç olması için 2 köküç çıktı. Burası da x tabii ki paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. Hemen pisagor yapıyorum. 12 16'da buradan 28 geliyor x kare 28 ise x 2 kök 7'yi paketledik. Evet paralel kenar köşegen AB'yi 15 vermiş şimdi şurası 15. Burası x ise şurası da x diyelim. EH'ı 5 vermiş şurası 5. Şimdi şurayı da çizdiğimde şu üçgenin alanıyla, şunu da mavi yapayım, şu mavi üçgenin alanı eşitti birbirine dedik mavi değil pardon şurayı da çizersen şimdi maviler eşit oldu değil mi? Buradan bu köşeye ve bu köşeye çizersen bu iki üçgenin alanı eşit. Peki e kayda 3 vermiş. Şurayı da 5 vermişti. Dostum mavi üçgenin alanı 3 üç çarpı 15 bölü 2'dir. Eşitmiş. Kırmızı üçgenin alanı 5 çarpı x bölü 2'dir. Bölü 2'ler gitti. 5'e böldüm 5'e böldüm 3. 3 kö 3 9 çıktı. Benim aradığım cevap. Geldim 4 numaraya. A, B, C'de paralel kenar. Tamam. Ee, başka? Şu noktadan, bakın Edirne noktasından Bursa'ya çizmiş. Şuna da ben çizersem, üçgenlerin alanları eşitti biliyorum. 4 köküç vermiş DCyi Şurası 4 köküç. Tamam. E, H'ı 4 santim vermiş. Tamam 4. O zaman ben şu mavi üçgenin alanını buldum bile çoktan. 4 çarpı 4 köküç bölü 2. 4 x 4 kök 3 16 kök 3 yapar bölü 2'den 8 kök 3 gelir. Buranın alanı. E o zaman buranın alanı da 8 kök 3 dedik. Sonra BC EB'nin 2 katıdır. BC EB'nin EB, EB neresiydi? Hah şurası 2k, burası da k arkadaşlarım. Peki bu 8 kök ve 120 derecelik üçgenin alanını bulalım. Sinüs alandan bulalım onu da. 1/2 çarpı k çarpı 2k çarpı sinüs 120. Yani köküç bölü 2 eşitmiş 8 köküçe. Şu köküçleri silelim. Şu 2 ile şu 2'yi silelim. k kare eşittir. Bu 2 ile 8'i çarparsam 16'ya eşit olur. Demek ki k 4. k 4 ise burası 8. Buraya da 4'ü yazalım. Şimdi bakın x'i bulacağız arkadaşlarım. Onu da ister kosinüs teoreminden bulabilirsin x'i. Ya da ee, Kosinüs Teoreminden bulmasak da başka yani 60'ı gösterip diklik de çizebilirim. Öyle yapalım. Şuradan 60'ı gösterelim. 60'a bir diklik indirelim. 90'ın karşı 8, 30'un karşı 4, 60'ın karsı 4 kök 3 olur diyelim. Bakın şu dik kenar 8. Hemen 8'in karesi 64 artı. Şu dik kenar 4 köküç. 4 köküçün karesi 48 eşittir. Hipotenüsümüz x kareye. Toplayalım 100, 108, 112 mi yaptı arkadaşlarım? 112 eşittir x kare. Bu da 56 çarpı 2, 28 çarpı 4, 16 çarpı 7. Yani 4 kök 7 olarak dışarıya çıkıyormuş 112. Evet Denizli'den geldi sorumuzun cevabı. 26'yı da gömdük, çevirdik. 27'deyiz. Evet ABC'de paralel kenar 18 ile 16'yı göstermiş bize. Ee, alan ABC'de nedir diyor. Dostlar kısaca şunların ikisinin toplamı yarısıdır. Yani 16 ile 18 toplarsanız ne yapar? 32-34 yapar. 34 yarısıysa 68 tamamıdır diyebilirsin. Ama normalde nasıl yapıyoruz öğretmenim? Şimdi şuradan bir paralel çizelim. Bakın bu paralelde üst taraftaki şu dörtgen bir paralel kenar oldu ve bu üçgen paralel kenarın nesiydi? Yarısı. 16 yarısıysa demek ki şu taradığım paralel kenarın alanı 32. Şimdi aynı muhabbeti burada da yapacağım. Şurası da bir paralel kenardır. Ve bu üçgen neydi? Yarısı. 18 yarısıysa tamamı 36'dır. İkisinin toplamı 68 yapar dedim. Ve geldim buna. Şimdi ADE ADE şuradaki üçgenimin alanı 10 B C F Şurası 14 Bu da tamamdır 14'ü de yazdık ee Başka Taralı alanlar toplamı Kaç santimetredir karedir diye bir soru Sormuş bize 10 14'ü vermiş sadece Tamamdır bakalım neler yapacağız Şimdi arkadaşlar Şimdi şuraya X diyelim Şuraya Y diyelim Dostum bak şu noktada çizilen Şu üçgen ile şu üçgenin toplamı neye eşitledim az önce? Benim tüm paralel kenarımın yarısı. Yani 24 artı x artı y. Bu paralel kenarın yarısı olacak arkadaşlarım. 24 artı x artı y. Bizim paralel kenarımızın yarısı. Peki dostum şu üçgeni de bir gör bakalım. Şu üçgeni de bir görün. Bu üçgende paralel kenarın yarısı değil miydi dostlarım? Yani yarısı şuna eşit o zaman. X var. Y var. Bir de taralı alanlar var. E, X ile Y. Buradaki X ile Y giderse taralı alan neymiş? 24'müş dedik. Ve geldik şuna. Paralel kenar. Bir de diyor ki DC, BC muhabbeti vermiş bize. BC'ye 3K, DC'ye 5K diyor. Tamam. Şimdi bu 34 ile 12 neydi? Toplamları. E, bir kere 46 yapıyor. 46 yarısıydı paralel kenarın. Bunlar yarısıysa şununla şu da diğer yarısı, değil mi? Yarısı 46. Alan APB'yi soruyor bize. APB. Şimdi şurası da 5k. Bunu soruyormuş arkadaşlar x. Bakın açıortayda şöyle bir şey yapıyorduk biz hatırlarsanız. Şuraya çizdiğim diklik ile Buraya çizdiğim diklik birbirine eşitliği h, h diyelim bunlara. Şimdi şuradaki 3k ile h'ın çarpımının yarısı. 3k çarpı h bölü 2. Alanı verecek yani 12'yi verecek dostlarım. O zaman ne çıktı bizim alanımız? 24 bölü 3'ten 8 çıktı. K haşımız. Peki şu üstteki üçgenin alanı. 5K çarpı, şuraya yazayım, 5K çarpı H bölü 2'dir. Üstteki şu üçgenin alanı. KH8 olduğu için 5 kere 8, 40. 2'ye böldüm. 20'ymiş. Şuranın alanı. 20. Şimdi ilk başta ne demiştim? Şu ikisinin toplamı 46, paralel kenarın yarısıydı. O zaman şu 20 ile X'in toplamı da diğer yarısı olacak toplamları 46 olması için x'in ne olması lazım? 20 ile 26'nın toplamı 46'dır. O yüzden bunu yapıştırdık hemen. Evet 4 numaradayız. 6 var, 10 var. Altı neresi? PDK. Şurası da 10. Alan ABC 64. Alan ABLK. ABLK A B L K nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi Bakalım neler yapacağız arkadaşlarım. Şimdi yine şuraya X diyelim biz. Şuraya Y diyelim. Şu boşluğa da Z diyelim ya. Şimdi dostum bak şu P noktasını tutup şöyle aşağıya şuraya bir yere getirsem benim birinci şeklimdeki sorunun aynısı olur değil mi dostlar? Bir numaradaki şeklin aynısı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şuradaki 10 artı X ile 10 artı X ile şuradaki 6 artı y'nin toplamı. Ne yaptı? 16 artı x artı y yaptı. Bu işte tüm paralel kenarımın yarısı olacak dostlar. Aynı şekilde, aynı şekilde. Şuradaki z ile şuradaki üçgenin alanının toplamı da bir diğer yarısı olacak dostlar. Diğer bir yarısı olacak diyebilirim Şimdi x artı y'yi de bulalım arkadaşlarım biz burada. Bize alanın tamamına 64 vermiş kardeşler. Bunu göz ardı etmeyin. Alanın tamamı 64 ise şuradaki bakın ee, tamamı 64 ise yarısı ne olacak o zaman? 32. Şimdi 16 buradaysa x artı y'nin de 16 olduğunu gördük biz hemen. Peki x ile y'nin toplamı 16 ise bakın şu ikisinin toplamı 16 ise... Buraya ne kalacak? Çünkü tamamı 64. 40 64 16 yani 48 kalacak. Cevabım Edirne'den gelecek diyebilirim. Evet, 27 de tamamdır arkadaşlarım. Şimdi ne kaldı? 28 var. 29, 30 ve 31 var. 4 tane daha var. Bunları da bir sonraki videoya bırakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Öpüyorum hepinizi.